Selam Aslan Başak arkadaşlarım Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili Aslan ve Başak arkadaşlarım sizler için kariyer, iş, aylık bütçe açılımı yapacağım tabi aylık yapmayacağım bunu da 2 haftalık yapacağım öncesinde aylık yapıyordum aylık çok uzun oluyor sevgili arkadaşlarım 2 haftalık 2 haftalık 15 Aralık'a kadar sizlerin açılımlarına bakacağız bakalım kariyer, iş açılımı nereye gidiyor sevgili arkadaşlarım borçlar ödeniyor mu? ya da aynen devam mı bunlara bakacağız aylık bütçenize bakacağım sizlerin tabi öncesinde kartlarımı karıştırırken sevgili aslan ve başak arkadaşlarıma tabii ki duyurumu da yapmak durumundayım çay ve hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım mutlu aşk için bekliyorum sizleri çay ve hayatınız kanalıma bekliyorum benim olduğum her yere aslında ben sizleri bekliyorum başımın üstünde yeriniz var buyurun gelin Sevgili aslan ve başak arkadaşlarım, şimdi 15 Aralık'a kadar önce kariyere bakalım. Kariyer için mücadele eden aslan arkadaşlarım nereye doğru gidecekler? 2 haftalık süreç demeye kalmadı. Bu nedir Allah aşkına? Sevgili aslanlar, etki altında mısınız? Arayışlar var. Kariyer kariyer için mücadele eden aslan arkadaşlarım, okul yılları bitmiş olabilir kariyeriniz için mücadele veriyor olabilirsiniz sevgili aslan arkadaşlarım ya da artık belirli bir yaşa geldinizde bir üste çıkmak istiyorsunuz kariyer kariyer kariyer diyorsunuz tamam şöyle bir bakalım 15 aralığa kadar aslan arkadaşımın kariyeri bir hayal kırıklığı bir melankoli bir pişmanlığı ama buna ne gerek var bak kariyerin burada öndekiler onlar senin kaderinde olmayanlar sevgili aslan arkadaşım kafayı kaldır şöyle bir dön aa sizin masa ve kariyer burada gördün mü her şey bitmemiş tabi bunu siz o an için farkında değilsiniz bir üzüntü bir melankoli bir kalp kırgınlığı hayal kırıklığı insanın üstüne çöktüğünde dünyayı gözü görmüyor değil mi i̇şte siz de o haldesiniz bakın burada sevgili aslan arkadaşım daha sonra kafayı kaldırıyorsun etki altına giriyorsun birilerinin etkisi altına girebilirsin kariyer yolunda ilerlerken ya birilerinin etkisi altına giriyorsun ya da bir kat üstün masa olarak kat olarak örnek veriyorum ya da ben bu işi değil de ya bu daha iyiymiş canım ben bunun peşinden koşayım gibi etki altında kalma durumlarınız var kaldın mı etkinin altında daha sonra da arayış içine giriyorsun. Acaba ben bu etkisi altında kaldığım şeyin peşinden nasıl gidebilirim arıyor ararken ararken arıyorsun arıyorsun eline mutlaka bir şey geçiyor geçtikten sonra bakın burada doğuş yaşıyorsun sevgili aslan arkadaşım doğuşu yaşadıktan sonra böyle bir ferahlık geliyor bir içsel ferahlık geliyor ardından da canlılık geliyor sevgili arkadaşım aslan arkadaşım kariyeri için mücadele eden aslan arkadaşım canlanacaksın gördün mü bak burada buradaki halinden eser kalmayacak Kariyeri için mücadele veren aslan arkadaşımı 15 Aralık'a kadar böyle bir süreç beklemekte. Hadi orada bırakmayayım. İşte bu. İşte bu sizi kariyerinize, tahtınıza otur oturtacak veya oturmanıza sebebiyet verecek. Buyurun kendiniz gibi başarılı, güçlü. Çünkü elektrik çekim demektir kendiniz gibi kişileri çekebilirsiniz kendiniz gibi kişilerle aynı yolda kariyer için ilerleyebilirsiniz çünkü zaten burada etki altında kaldım birilerinin etkisi altındasın belli ki sevgili aslan arkadaşım gördün mü güzel güçlü yere doğru gideceksin sonsuzluğu gör burada taht sizi bekliyor hadi bakalım kariyer güzel çıktı en azından her zaman söylerim baş kötü çıksın sonu önemli olan sonudur Şimdi sevgili aslan arkadaşımın 15 günlük süreçte yardım elleri de uzanıyor. Çok güzel sevildiğinizi bileceksiniz. Yardım eli uzanmak demek sevildiğinizi bilmek demektir sevgili arkadaşım. Hadi bakalım şimdi de aslan arkadaşımızın iş hayatı çalışan aslanlar. Hmm. Durun bakalım yıkımlarda mıyız neyiz? Olabilir yardımlar geliyor çok güzel. Evet. Ardından dikkatli olacağız. Şimdi burada sevgili çalışan aslan arkadaşlarımda bir yıkım, bir yenilenme var, yıkım yok, yenilenme var. Sevgili arkadaşlarım, geçmişin olumsuz ya düşüncelerini ya da gereksiz harcamaları, gereksiz düşünceler her şeyi yıkıyorsun burada çalışan aslanlar. 15 Aralık'a kadar yıktın mı, yıktın? Gerçekten de seni Çalışıyorsun iyi yere doğru getirecek cüzdanını dolduracak her kim ise bakın burada ondan destek alıyorsun veya onu sıkı sıkı tutuyorsun. Seni yıkılmaya sebebiyet veren gerek size burada sırtını dönüyorsun gördün mü? Adil yoldan işte başarı bu diyeceksin sevgili çalışan aslında arkadaşım gerek sizleri yıkıyorsun hayatından olumsuz düşünceleri yıkacaksın bir yenilenme geliyor geldi mi yenilenme? ardından da görüyorsunuz buyurun. Bazı aslan arkadaşlarım bir miktarcık hafiften öfke durumları olabilir. Olabilir. O tamam bu hepimizde var. Ben de bile var. Hepimizde var. Ama onun dışında bakın yardım elleri, yardım görmek demektir. Siz de aynı şekilde sevgili aslan arkadaşım yardım görmek isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinizden, kardeşlerinizden, arkadaşlarınızdan, dost bildiğiniz kişilerden yardım destek görmek isteyebilirsiniz görüyorsunuz burada aile içi akımı görüyorsunuz köklü kuruluşu görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım ben burada şu anda aşk açılımı yapmıyorum iş açılımı yaptığım için biraz da ne yapıyorsunuz ne kadar burada bu yenilenmeyi yapsanız da kartımız şunu söyler dikkatli ol ne kadar yenilensen de geçmiş hataları yapmamak için dikkatli ol köklü kuruluş istiyorsan şu zengin ortamı istiyorsan dikkatli hareket edeceksin aile meselene dikkat edeceksin yani ben çalışıyorum kazanıyorum eşim çocuklar har vur harman savur yapıyorlar örneğin sevgili arkadaşlarım işte burada ne yapıyoruz aileye de dikkat ediyoruz harcamalarımıza da dikkat ediyoruz patrona da dikkat edeceğiz bunu yaparken iş arkadaşımıza da dikkat edeceğiz çünkü dikkat diyor dikkat et dikkat etmezsen şu görmüş olduğun güzel ortam yıkılabilir diyor bunun uyarısını vermekte sevgili aslan arkadaşlarıma evet sevgili aslan arkadaşlarım hiç sıkıntı etmeyin yardım elleri de uzanacak adil yoldan başarı yapacaksınız yenileneceksiniz ve bunu yaptınız mı dikkatli olacaksın sevgili arkadaşım tamam dikkatli olacaksın güzelliklerin yıkılmaması için dikkatli olacaksın dikkatli olmazsan işte bak böyle önünü göremezsin ne iş dünyasında ne aşk dünyasında ne de yaşam dünyasında dikkat dikkat dikkat şeytanlara dikkat şeytana aldanmıyoruz bitti şimdi 2 haftalık süreçte bütçenize bakıyoruz bakalım cüzdanınız işte buyurun bunlar da yani görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlarım bir ağlama sızlama durumları ama burada bırakmayacağız tabii ki çünkü yeni yıla doğru giriyoruz değil mi yeni yıla doğru girerken Biraz harcamalar artabilir. Ne çocukların istekleri bitiyor. Ne evin isteği bitiyor. Değil mi canlar? E ister istemez bizler de insanız. E biz de eğlenmek istiyoruz. Alıyoruz da alıyoruz. Biraz onun sıkıntısı da olabilir bu. Hmm, evet. Bir anda atlatamıyoruz. Ama yardım evlere uzanacak bakın. Güzel maddiyatla alakalı güzel haberler alacaksınız. Ama ne zaman? Bakalım şuna. Evet sürprizler geliyor. Biraz da diyor. Tutmasını bil, cüzdanını tutmasını bilirsen hiç diyor sıkıntı olmayacak. Kabullenici, uzlaşıcı olacaksın. Çocuklarınla, eşinle, ailenle veya bekarsın da annen, babanla, ailen hiç fark etmiyor. Uzlaşmaya varacaksın. Biraz diyor tutumlu ol. Biraz çünkü buradaki cimridir. Biraz sıkarsan hiç sıkıntı olmaz. Her şey düzelecektir diyor sevgili Aslan Burcu arkadaşıma. Aylık bütçesi olan ev hanımı olabilir çalışan arkadaşlarımız kariyerciler emekliler hiç fark etmiyor sevgili arkadaşlarım bazı şeyleri bazı isteklerinizi askıya alın diyor ağlamak istemiyorsan askıya al çarçur yok diyor şimdi iki haftalık süreçte çok uzun vadeli demiyorum da hani şimdi iki haftalık süreçte kredi çektiniz ev aldınız bu 2 haftalık süreçte ödenilecek bir durum değil değil mi canlar şöyle ne bileyim birkaç aylık borcunuz kalmıştır birkaç aylık borç birileri yardım eli uzatabilir bir anda ödenir o tamam ona sıkıntı yok bakayım o tür borçlar ödeniyor mu ona bakıyoruz sevgili aslan arkadaşlarımın hmm, ne kadar borç küçük de olsa ister istemez kısıtlı tutuklu olmuyor ödeme olayı olmuyor ama şunu söyleyeyim sürprizler geliyor sevgili arkadaşlarım sıkmayın canınızı sürprizler geliyor yenileneceksiniz bakın yenileniyorsunuz çünkü bir şeyleri değiştireceksiniz yenileniyorsunuz bitiyor bitecek hiç merak etmeyin ondan sonra da geriye bakış yapacaksınız bakın yenilikler geliyor değişim geliyor sevgili arkadaşlarım evet Dünyana ışık ver diyor melek sevgili aslan arkadaşlarıma dünyana ışık ver etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver bil ki o ışık senin de dünyana yansıyacakmış sevgili aslanlar karamsarlık yok ağlamak sızlamak yok sevgili arkadaşlarım dünya yıkıldı da altında biz mi kaldık Allah aşkına her şeyin hayırlısı olsun tamam sıkmıyoruz canımızı sadece ne yapıyoruz ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz uzatmadığımız takdirde ayaklar kapalı bedenimiz dışarıda kalabilir sevgili arkadaşlarım işte bu bir örnektir yani yapacak bir şey yok değil mi hadi bakalım yine de iyi yerde bitirdik evet sevgili aslan arkadaşlarımızın kariyer, iş ve para durumlarına baktık şimdi sırada kim varmış başak arkadaşlarımız ikili ikili çekiyorum arkadaşlar iki haftalık iki haftalık Şimdi bakalım başak arkadaşlarımızla ne gösterecek tarotun. Evet, önce kariyerden başlayalım. 15 Aralık'a kadar denge kurmaya çalışıyor. Risk almaya çalışıyor sevgili aslan. Aslandan geçip başak arkadaşım. Aslandan çıktık artık. Hmm, dikkat diyor. Dikkatli ol. Sıkıntılardan kaçmak isteyebilirsin diyor. Sevgili Başak arkadaşlarımıza kariyeri için mücadele veren Başak arkadaşlarım var. Okulunuzu yeni bitirmiş olabilirsiniz. Kariyer hayatınıza atılmak için veya kaç yıldır mücadele veriyorsunuz. Bir türlü bir şeyler yerine oturmamış olabilir sevgili arkadaşlar. Veya zaten kariyerinizin içindesiniz de bir üste çıkmak istiyorsunuz değil mi canlar? Hayatınızı sizler biliyorsunuz. Bundan dolayı da bakın bir şeylerin dengesini kurmaya çalışıyorsunuz. Sevgili Maşak arkadaşlarım. Ama merak etmeyin. Kartım şanslı yere doğru gideceksin der. Denge bir kayar, iki kayar, üç kayar derken dağların ardından güneş yüzünü göstermiş. Ama biraz uzaktan. O güneş ne olacak? Gelecek, gelecek. Ondan sonra tepemizde duracak. Tamam. Hayatınıza güneş doğdu demektir. Biraz daha sabır. Zaten burada da bekliyorsunuz. O 15 günlük süreçte böyle bir şeyler sizi bekliyor. Bekleyeceksiniz. Ufuktaki güneş gemiyi bekliyor buradaki şahs. siz ise kariyeri bekliyorsunuz sevgili başaklar bekleyin beklemeye devam risk de alabilirsiniz bakın neden çünkü artık bir an önce kariyerinizi istiyorsunuz bir an önce kariyerim başlasın ben burada üretime geçeyim kendimi göstereyim ben bu kadar yıl boşuna uğraşmadım artık bir an önce işimin başında kariyerimin başında olmalıyım akım sürekli olmalı derken bir de şöyle de bir şey var sevgili başak arkadaşım iki kartın yan yana gelmesi dikkat dikkat her ikisi de dikkatten söz eder bizlere burada bir risk alma durumları var sevgili arkadaşlarım nereden çıktı bunlar Allah'ım Rabbim ya burada bir risk alma durumları var sevgili arkadaşlarım riski alırken ipin ucunu kaçırmayalım her iki kart dikkatten söz ediyor bakın dikkatli ol bu akım burada görüldüğü gibi olmayabilir diyor. Bu akım dengesini bozabilir. Çünkü başta bir denge kaybı var. Sevgili başaklar. Dengeyi kaydırmamak için ne yapıyoruz? Dikkatli olacağız. Risk alırken dikkatli olacağız. Kimin elinden tuttuğumuza dikkat edeceğiz. İki kişiye arkayı dönmüşsünüz. Değnekler insan. İki kişiye arkayı dönmüşsünüz burada. Yakından da göstereyim size. Bakın. İki kişi değnekler insan burada değneklere iki kişi arkaya dönmüşsünüz birinin elinden tutmuşsunuz tuttunuz mu tuttunuz nereden biliyorsunuz o elinden tuttuğunuz akrep yılan örneğin iki tane iyi insanı attınız arkaya bilmiyorsunuz e kimin ne olduğunu İşte bu o risk alıyorsunuz aldığınız risk neymiş risk olayı sevgili arkadaşlarım kariyerde örneğin çıkıyor birisi Yolunuza ya sen ne uğraşıyorsun böyle bu kafayla gidersen tabi sen kariyerinde başarıya gidemezsin çekelim şu krediyi örneğin örnek veriyorum canlar tabi başıma benim böyle bir şey gelmedi çekelim şu krediyi kuralım işi bak sen kariyer neredeymiş gibi tarz aklınıza birisi girebilir girdi mi girdi uydunuz aklına tuttunuz elinden ha işte buyurun sen dikkatli olmadın ki diyor Ha işte buyur sen dikkatli olmadın. Kariyer meselesine dikkat, aile meselesine dikkat der bu kartımız. Ama ben burada aile açılımı yapmıyorum. Sevgili Başak arkadaşım kariyer açılımı yaptığım için kariyer meselesine dikkat diyor bu kart. Dikkatli ol. Buradaki görüldüğü gibi olmayabilir diyor. Bu akım bozulduğu an sen daha bunu durduramazsın diyor sevgili Başak arkadaşıma kariyeri için. Mücadele eden başak arkadaşlarıma söylüyor kartlarım. Böyle bir süreç 15 Aralık'a kadar sizleri bekliyor sevgili başak arkadaşlarım. Artı bakın bu elinden tuttuğunuz aklınıza giren ya bu patronunuz olabilir tanıdığınız herhangi bir kişi olabilir arkadaşınız olabilir ondan sonra buyurun hem sıkıntı içindesiniz hem de kaçış arayış kaçış nereden nereye yolculuklara çıkmalar. Sıkıntılardan dolayı işte bunları yapmamak lazım. Böyle bir süreç sizi bekliyor. Yapmadığın takdirde bakacağız şimdi yapmadığın takdirde yaptığınız takdirde buyurun. Gördünüz mü? Sonucu gördüm. Ama yapmadığın takdirde sevgili Başak arkadaşım bak burada yardım elleri uzanacak. Kimden uzanıyor? Güzel insanlardan yardım elleri uzanacak. Yaparsan buradakilere uyduğuna. Düşünmeden, taşınmadan buyurun sonucu. Gerçi bu kart da çok kötü bir kart değil. Ufukta güneşi görüyorsunuz değil mi? Tamam ufuktaki güneşi görüyoruz da o ufuğa varana kadar yerle bir olduk. Değil mi? De Böyle de bir şey var. Yapmadığınız takdirde bu. Dikkatli olun sevgili arkadaşlarım. Aklınıza birileri girebilir. İşte bu. Aklınıza birileri girdiği an yerle bir akıllı mantıklı bir şekilde uzun vadeli planlı programlı hareket ederseniz buyurun mutlu bir gelecek demektir mutlu bir gelecek iktidar sizi bekliyor koltuğunuz sizi bekliyor kariyerde zirve sizi bekliyor ben öyle söylüyorum hadi bakalım oldu mu sevgili başak arkadaşım kariyerinde ilerlemeye çalışan başaklar şimdi çalışan başaklarımıza bakalım bir bıkkınlık var sevgili çalışan başaklar ama merak etmeyin bakın ortak nokta anlaşmalarınız geliyor yoğun duygular geliyor ardından sabırla güç oluşturacaksınız güzel geldi yardımlar gelecek sevgili arkadaşlarım maddiyatla alakalı güzel haberler alacaksınız burada bir bıkkınlık durumu var sorumluluğunuz mu arttı? ne yaptı da böyle verdiniz ağaç dibine çalışan başaklar sizlere söylüyorum merak etmeyin yardım elleri bir şeyler uzanacak sizlere bakın maddiyatla alakalı haberler paralar gelecekler. Yalnız ne kadar burada yardım elleri size uzansa da karşılıklı ortak anlaşmalar yapsanız da ipin ucunu kaçırma gelir az gider çok diyor. Bunu sakın yapma sabırla diyor güç oluştur sabırla parayı büyüt diyor. Görüyorsunuz paranın büyüklüğünü tılsın para demektir sevgili çalışan başaklar. Görüyorsunuz değil mi? Paranın büyüklüğü şu kart ne kadar güzel görülüyor. Sabırla yapacaksın. Sabırla yaptığına gelsin paralar diyor. Gelsin güzel haberler gelsin başarılar diyor. Güzel parayla alakalı güzel haberler alacaksınız. Onu da söyleyeyim. 15 Aralık'a kadardır sevgili Başak arkadaşlarım. Güzel yere doğru gideceksiniz. Hadi bakalım ama bunu yaparken de. Görüyorsunuz bir yerde de sizi hala mücadelede beklemekte. Bekliyor mu? Bekliyor. Tamam. Güven. Güvenli olacaksınız ama her şeye rağmen güvende olacaksınız. Kendinize güveneceksiniz. Adil yoldan başarı var. Başarı bakın. Evde işiniz olabilir. Patronunuz olabilir. Yani evdeki eşiniz sizi destekliyor olabilir. Aile büyükleri sizi destekliyor olabilir. Patron destekliyor olabilir. İş arkadaşlarınız dost bildikleriniz bakın destek de var burada kendinize de güveniyorsunuz artı güven de var daha ne olsun benim sevgili Başak arkadaşıma iş hayatında güzel fena değil yalnız bunun için tabii ki mücadele ispat sizin ayağınızı kaydırmamaları için bütçenizin sarsılmaması için tabii ki burada biraz mücadele vermeniz Gerekiyor sevgili başak arkadaşlarım şimdi iki haftalık süreçte sizin bütçenize bakıyorum cüzdan bütçesi hmm, sakın diyor ipin ucunu kaçırma gördüğün her şeyi atlama alacaklarını sırala diyor kartım sakın kötü alışkanlığı bırak diyor bu kartım bunu söyler neymiş kötü alışkanlığımız gereksiz alışveriş değil mi canlar şurada yeni yıla doğru gidiyoruz Gereksiz alışverişler yapabiliriz. Eğleneceğim ben. Biraz işte şunu yapacağım ben. Falan filan gibilerden bunu yapmıyoruz diyor. Geçmişi örtüyecek. çek. Tamam. Kötü alışkanlıklar bitti. Neymiş kötü alışkanlık? Gereksiz alışveriş. Sakın yapma. Geçmişi örtü çektim bak. Gördün mü? Olay bitti. Bunu yaptığın takdirde canlanacaksın. Cüzlan olarak aylık bütçede canlılık gelecek diyor. Lütfen ipin ucunu kaçırma. O kadar güzel geldi ki gördünüz mü sevgili arkadaşlar alttaki kartı kapattım çünkü geçmişi örtü çekmek demektir aşıklar kartı olay bitti şimdi o iki haftalık süreçte kısa vadeli borcu olan arkadaşlarımın borcu ödeniyor mu uzun vadeliler ödenmez evet olabilir diyor biraz ama olabilir derken hani kadersel olarak kader çarkı kabullenmek demektir Zaten kısa vadeli borcunuz var. E ben bunu kabullendim artık. Sürprizli gelecek seni bekliyor diyor. Ödenecek demiyor ama merak etme. Aynı hataları tekrar işlemezsen... ...sürprizli gelecek seni bekliyor. Şanslı yere doğru gideceksin. Ama velakin ...kısa vadeli artık borcun kalmış... ...onu da kabule geçtin diyor. Çünkü uzun vadeli değil. Değil mi canlar? Hadi bakalım. Çok fazla yardım eli uzanmıyor. Zaten artık... Tilki yüzmüş kuyruk mu derler burnuna mı geldiniz az bir şey kalmış ama uzun vadeli şimdi borcu olan arkadaşlarımın diyemem ki ben iki haftada borçları ödenecek değil mi bu şöyle bir hayırlısıyla girelim 2020 yılına da durun bakalım ne olacak sevgili uzun vadeli borcu olan arkadaşlarım kısa vadeli borcu olanlar ise dediğim gibi gerçekleri kabulleniyorlar. Zaten artık bitmesine ramak kalmış değil mi? Sürprizi gelecekte sizlere bekliyor sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Bunun ardından da şöyle bir nefes alıyor. Nefes artık tamam diyor. Her şey bitti. Kocaman derin bir nefes al. Bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi güzel bir nefesle bırak. Işılda diyor. Kim söylüyor? Melekler söylüyor. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım için. Evet. Aslan ve Başak arkadaşlarımızın kariyer, iş, aylık bütçe ve borçlar durumunu tamamladık sevgili arkadaşlarım. Kapatmadan Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma sizleri bekliyorum. Aboneliye bekliyorum. Buraya bekliyorum. Benim olduğum her yeri sizleri bekliyorum. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalım. Sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılım beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz sevgili aslan ve başak arkadaşlarım bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir an önce borçların ödenmesi dileğiyle bir an önce kariyerinizin güzel yere gitmesi dileğiyle kocaman öpüyorum hadi bay diyorum